Arkadaşlar selam. Bugünse Bugün TikTok bin bin bin bin bin Bakın gördüğünüz üzere bu sefer serinin kaç olduğunu anladık. Olamı Biz bu piyasaya yeni gelmedik. Geri geldik. denagilla shahen ngasat idana Abone olup like yazıp görmeyiz üzgünüm Hoş geldin Bir de kanalın yeni, ha yeni halin nasıl olmuş onu da oynayın Daha doğrusu onu da yorumlara yazın Bye